Eşyalar geleli aylar oldu. Ancak hangi karakterde hangi eşya en iyisi bir türlü karar veremiyoruz. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. 500 aboneye ulaşıp topluluk bölümünü açmamıza çok az kaldı. Şu anda oyunda 5 tane aktif eşya çeşidi var. Ancak kime hangi eşyayı kullanacağınızı bilmiyorsanız dikkatlice izleyin. İlk olarak hız eşyası. Çalılarda hızlı gitmemize olanak sağladığı için kısa menzilli olan her karakter için uyumlu. Ben Roza, Bul gibi tanklarda kullanıyorum. Ancak Sandia'ya basınca da çok güçlü oluyor. İkinci eşyamız olan Can eşyası, oyundaki kötü eşyalardan birisi. Düşük canı olanlar için hiçbir özelliği yok. Çünkü iki saniyede doluyor canları. Ben kullanacak olsam bu eşyayı yine tanklarda kullanırım. Hız ve can ile çok güçlü olabilirler. Üçüncü eşyamız olan Hasar eşyası, hemen hemen her karakter için uygun. Ayrıca her haritaya da uygun. Çünkü hız ve görüş eşyaları gibi çalıda çalışan bir eşya değil. Bu eşyayı her karakterde kullanabilirsiniz. Ne basacağınızı bilmiyorsanız bunu basın geçin. Dördüncü eşyamız olan görüş eşyası oyuna yeni geldi. Direnç gibi gereksiz bir eşyanın yerine geldi ama yine kullanışsız bir eşya olmuş. Çünkü çalı olmayan haritaya uygun değil, üstüne üstlük çalıda 2 saniye görsek ne olacak? Sadece Leon ve Sandy süperlerindeki düşmanlar için iş yapar. O yüzden de bu eşya değişene kadar basmayı bile düşünmeyin. Ve son eşyamız olan kalkan eşyası gerçekten de güzel bir eşya. Ekstra 600 can cidden fazla. Kime basacağımıza gelirsek de 7000 candan fazla canı olan karakterler için çok gereksiz. 7000 yerine 7600 olsa ne olacak? Bu yüzden canı az olan karakterler için çok ideal bir eşya. 3300 canı olan tik, 3900 cana çıkıyor, yani canı az olan karakterlere basmak en doğrusu. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.